Bir ölmedi şu ya Lan böyle şey mi olur Adama kaç tane sıkıyorum Adam ölmüyor Bak pingim de normal yani İnternetim de normal İnternetinde en iyi çeken odada oturmuşum ya. ya Böyle de olmaz ya Ya modemde bir problem var ya oyunda Modemde problem olmadığını biliyorum Geçen babam uçan tekme attı yani Babam derken kendimi kastediyorum yani <gülüyor> Yani geçen kendim uçan tekme attım, sıkıntı olmadı yani, modemi söktük götürdük geldik taktık yerine yine Ama böyle de olmaz ki aga ya Lan böyle oyun mu olur Bu PUBG'yi icat eden taa anasına uğradına Mahzun, bu PUBG bozuk ya şu PUBG Mobile Ya her PUBG bozuk Adamı indiriyorum, kedi sayısı yazmıyor yukarı solda Lan böyle oyun mu olur? 5 kişi öldürmüşüm 3 kişi yazıyor. Ne diyorsun? Şey mi? Kilimi mi çalıyorlar? Lan hırsız o zaman bu PUBG'nin polisi, molisi mi yok mu? PUBG'nin ne bileyim ne diyorlar ona? Polis işte. Yolun köşesinde duran polis yok mu? O onu diyorum işte. Yani polis, molis yok mu orada? Benim kilimi çalıyorlar gidip adamı tutuklamıyorlar. Lan kafa bulma benimle diyorum ki. Doğru sen de doğru söylüyorsun ama. Savaş oyunda ne gezer Zaten polis olsa millet savaşmaz orada Herkes elini almış otomatik silah birbirine sıkıyor, Birisi sniperla Dış dış yapıyor diğeri tabancayla Yur yur yapıyo ya Böyle de olmaz ki aga ya Adamı 5 kişi indirmişim ya Üçünün Kilini saymamış üçünün Öldürdüğünü saymamış yani 2 kişi yazdı Benim e, skor tablomda Aga böyle şey olur mu ya Ya beni bırak Diğer adamları düşün ya, adama bak, 5 kişi yani benim tarafımdan öldürüldü ama adamları kimin öldürüldüğünü yazmıyor, adam. yani adam büyük garipser yani düşmanlar, adam bir önemser düşmanlar, der ki, beni kim öldürdü acaba, yani benim en azından istinim çıksın, ben bu oyunda istinim çıkması için oynuyorum yani. Desin ki Remzi Baba PUBG Mobile oynuyor Remzi Baba PUBG'de kaç bilmem kaç kişi aldı yani Ben bunun için oynuyorum abi. Bu da benim killerimi saymıyor Ya bu nedir ya mahsun ya gözünü seveyim ya böyle Oyun olmaz olsun yani Böyle oyunun taaam Neyse şimdi yemeyelim. Boş ver şimdi sen Sen söyleyeyim bak sana ne yapacağını söyleyin, tamam mı Al sen şu PUBG'yi Tarcı diyorum bilgisayar değil tam tarcı Allah kahretsin. Bilgisayar götür at çöpe gitsin lan. Böyle bilgisayar olmaz olsun. Bana böyle bir bilgisayar lazım. Vallahi sokacağım bilgisayarın bir tarafına. Thank you.